Selam, bugün konumuz dikey geçiş sınavı. Burada olduğuna göre ya ön lisans programı yazmayı düşünüyor ya da ön lisans öğrencisisin ya da mezunsun. Hayatın hangi döneminde olursan ol, aramıza hoş geldin. Eğitim hayatı uzun bir yol. Bu hayatın içine bir sınavda sıkıştırmak belki seni korkutuyor. Korkmakta haklısın. Çünkü bu sınavlar bu ülkenin bir gerçeği. Belki de ileride yaşayacağın sınav silsilesinin başlangıcı. Kim bilir? Şimdi hadi gelin. Başlayalım. Öncelikle bu DGS programına kimler girebiliyor? Eğer öğrenci sence okuyorsanız, birinci sınıftaysanız, sınava girebilirsiniz ama bir tercih yapamazsınız. O yüzden hani sınava hazırlanmış bir şekilde tercih yapmak istiyorsanız, sizden istenilen mezuniyet şartlarını yerine getirmiş ol, yerine getirmeniz <gülüyor> yerine getirmiş olmanız gerekiyor. Şöyle, bütün versenizi vermiş olmanız gerekiyor, en az 2.00 bir ortalamaya sahip olmanız gerekiyor. Eğer sizden bir sorunu staj isteniyorsa stajınızı yapmış olmanız gerekiyor. Veya DGS'ye girdiğinizde belki stajınızı yapmadınız ama tercih yapacağınız dönemde stajınızı mutlaka tamamlamış olmanız gerekiyor ki hani öyle sanız programından mezun olun ama sizin okuduğunuz öyle sanız sizden bir staj istenmiyorsa yani bu şart sizin için geçerli değil. DGS sınavında neler dönüyor? Yani bu sınav nelerden oluşuyor? Hemen açıklamak istiyorum. İlk önce sizi bir sayısal test karşıtı. Bu sayısal test 60 sorudan oluşuyor. İçinde matematik, geometri ve sayısal mantık var. Diğer taraf ise sözel, sözel test. Burada da Türkçe soruları var. Türkçe soruların içinde de bir kısmı sözel mantık denilen kısım. 60, 60, 120 soruyu çözmeniz için, çözmemiz için bize 150 dakika veriliyor bu çok yetiyor mu derseniz hani bence çok yetmiyor yet <gülüyor> bana yetmedi onu birazdan anlatacağım Şimdi biz bu sınava girdik 60 tane sayısal sorudan 60 tane sözel sorudan çözeceğimizi çözdük Optikimizi teslim ettik artık şeyi bekliyoruz hani puanımızın hesaplanmasını bekliyoruz nasıl olur? Eğer bir DGS puanınızın hesaplanmasını istiyorsanız hem sayısal testten hem sözel testten mutlaka soru çözmeniz gerekiyor ki bir ham puan hesaplanabilsin. Ya bu ham puan hesaplanmasında çok bildiğimiz şeyler, Doğru yaptığımız doğrular, yaptığımız yanlışlar çıkıyor ve bu yetmiyor. Dört tane yanlışımız bir tane doğrumuzu götürüyor. Ve bir ham puan hesaplanıyor. Ve bunun işte standart satmaları var, benden var, orası bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren başka yer var. Orası da ön başarı puanı. Yani bizim mezuniyette aldığımız ortalamamız. Bu neden önemli? İnanılmaz bir fark yaratabiliyor. İşte kendim bunu kendim örnek vermek istiyorum. Benim, tamam burada notlarım var, almıştım. Benim ön lisans ortalamam 3.49. İki yıl okudum, bütün derslerimi verdim, stajımı verdim. Ortalamam 3.49. Bunu yüzük sisteme çeviriyor bunun da, hani Bunun tablosu zaten internette var bulabilirsiniz. Ve 3.49 ortalamanın karşılığı 88.10 Bu 88.10 puanı alıyor 0.8 de çarpıyor. Neye göre çarpıyor bilmiyorum ve 70.48 oluyormuş. Bu benim ölesans başarı puanım. Ama direkt yaptığım bu ham puanın işte o standart sapmaları bilmem ne, üstüne direkt bunu eklemiyor de bunu 0.45 ile çarpıyor. Nasıl çarpıyor, niye çarpıyor göre bilmiyorum. Hani kılavuzda böyle yazıyor gerçekten ve 31.716 puan oluyor. Bu benim DGS puanıma eklenen puan. DGS puanı geliyor. Bize üç farklı puan geliyor. Biri sayısal, biri eşit ağırlık, biri de sözel. Burada bu çok önemli. Bu üç farklı puanın gelmesi bir kat sayıdan dolayı geliyor. Yani eğer sayısal puanını yani sayısal puan gerektiren bir yer yazacaksanız daha çok matematik çözmeniz gerekiyor. Ama mutlaka Türkçeyi desteklemeniz gerekiyor. Aynı şekilde tam tersi sözel yapmanız gerekiyorsa sözelden bir yere gitmek istiyorsanız Türkçe çözüp matematikle desteklemeniz gerekiyor. Bence buradaki en tehlikelisi eşit artı puanı mesela hukuk isteyen kişiler için ikisinin de orantılı olması gerekiyor. Orada katsayılar eşit. Şimdi burada biraz kendi sınavımdan bahsetmek istiyorum. Ben kaç doğru yaptım, kaç yanlış yaptım? Ben Sayısal testten 50 doğru, 6 yanlış, 4 tane de boş bıraktım. Sözelde ise 34 doğru, 6 yanlış, 20 de boş. Çünkü hani son 20 soruyu görmedim. süreyi yetişti yani süre bana yetmedi. Az önce söylediğim doğrularım, yanlışlarım. Öyle başarı puanım eklendi ve bana bir puan geldi. Burada sadece sayısal puanımı söylemek istiyorum. Çünkü ben sayısaldan tercih yaptım. Sayısaldan 329.699 puan geldi ve sayısalda 290. oldu. Yani sayısal puanımı söylüyorum burada ama buraları bir yerlere sözel ve eşitarlık puanlarımı da hani foto şey olarak, e ekran görüntüsü olarak koyacağım. Şimdi bu puan ve bu sıralama hem beni tatmin etti hem etmedi. Çünkü önümde 290. ama hani önümde kimler var, hangi bölümlerden insanlar var ve bu insanlar nereye yazacak çok önemli bilmiyorum DGS'ye girdiniz, puanınızı aldınız ve burada bir engelle daha karşılaşıyorsunuz. ÖSM diyor ki sen kardeşim şu bölümden mezunsun ve ancak şunları yazabilirsin. Kendinden örnek verin. Bilgisayar programcılığı okudum. Bana diyor ki bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, fizik, fizik mühendisliği, istatistik, bilgisayar öğretmenliği diyeceğim. Tam adını bilmiyorum. Bilgisayar öğretmenliği yazabilirsin diyor. Yani ben gidip Elektrik, elektronik mühendisliği yazamıyorum, makine yazamıyorum, inşaat yazamıyorum, hukuk, hiç yazamıyorum. Çünkü onun öyle sansa eğitimini almadım. Lütfen buna dikkat edin. Buna göre bir tercih listesi oluşuyordu. Ben Ankara'da yaşıyordum. Ankara'da bir yer yazmak istiyordum. Çünkü yani aslında başka yerlere de yazmak istedim ama ev kiraları o kadar pahalıydı ki yazamadım. Mesela işte Ege Üniversitesi'ni yazmadım ya da Eskişehir ya da belki Bursa'ya falan gideyim dedim. Hani İstanbul'a gidebilmeyi hiç düşünemedim. Ee, ev kiralarını, yurt kira, yurt paralarını gördükten sonra dedim ki tamam Ankara'dasın. Kızım Ankara'da bir yer yaz. Ankara'da nereleri yazabilirdim? İşte Otlu, Hacettepe, Gazi Ankara, Başkent, Atılım. Mesela Bilkent Üniversitesi DGS'yle öğrenci almıyor. Nereye yazdım peki? Burada biraz önce benim... Geçmiş eğitimimden bahsetmek istiyorum. Ben daha önce bir lisans mezunuyum. Daha önce ben inşaat mühendisliği bölümünü bitirdim. Ve bu inşaat mühendisliği eğitimini Türkçe aldım. Derslerimi saydırmak istiyordum. O yüzden kafadan zaten daha DGS'ye bile girmeden Otlu'yu ve Hacettepe'yi elemiştim. Puanımla çok yetmiyormuş. Puanları çok yükselmişti oraların. Elimde kala kala Gazi ve Ankara kaldı. Ve bir de Başkent Üniversitesi'ni yazdım. Bir kişi burslu alıyor diye yazdım oraya Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü geldi. Şu an alalım öğrencisiyim. Tamam. Şimdi tekrar adımları gözden geçelim. Sınava girdik, puanımızı aldık, tercihimizi yaptık, neye göre tercih yapıyorsak yaptık. Şimdi sıra geldi. Muafiyet. Yani e ben o lisansta 2 okudum, e bir lisans 4 yıl, ben 4 yıl ne okuyacağım, ne okuyacağım? İşte oraya geldim. DGS'den sonra insanın kafasını kurcalayan ve e, sonu benim için çok iyi bitmeyen yere geldim. Burayı tercih süresinde öğrendiğim bir süreçle karşılaştım ve biraz üniversitelerin kafasını çaldım. İşte ben daha önce lisans bitirdim, daha önce yine bir mühendislik bitirdim. Derslerimi saydırmak istiyorum. Öyle lisans derslerim var. Hani bu süreciniz nasıl ilerliyor? Ankara Üniversitesi'ne gittiğimde bana dedi ki işte sen ne zaman okudun? Bu, ne zaman okudun inşaat mühendisliğini? Veya saydırmak istediğin dersleri hani kaç yıl aldın dedi. İşte 2012 yılında girdim. 2012, 2013, işte 2014 yıllarında aldım dedim ben bu dersleri. Dersi almanızdan üzeri, dersi aldığın tarihin üzerinden 5 yıldan fazla olduysa biz bu dersi saymıyoruz dedi. <Gülüyor> ayda yani gerçekten DGS'yi böyle bilmiyordum nedense aklımdaki hani o 2012 2012 yılında bile DGS ile gelen bir sürü öğrenci vardı ve bir sürü ders sardırmışlar yani çok daha az okuyarak derslerini verdiler ve hani inşaat mühendisi olarak mezun olmuşlardı ben de öyle yapabileceğimi düşünüyordum hani ön sana derslerini zaten saymıyoruz dediler onu da anlayışla karşıladım çok sonuçta meslek dersi bir var lisans eğitimi, bir lisans eğitimi. işte mutlaka AKTS farkı var, kredi farkı var. Bunu kabul etmeyeceklerini zaten biliyordum. Ama hani neden daha önce bir mühendislik ve saydırmak istediğim mühendislik derslerini almadılar. Anlayamadım ve şey oldu, birazcık bir üzüldüm. Ben her ihtimalle karşı verdim. İşte bu inşaat mühendisliğine, inşaat mühendisliği eğitimden aldıklarımı verdim, o lisansdan verdim. Ha bu arada yapmak için bir dilekçe yazıyorsunuz, içine... Ders, muaf olmak istediğiniz derslerin ders içeriklerini yıkılıyorsunuz. Bir de transkribinize ekliyorum. Mavi süreci başladı. Bekliyorum, hani arka planda. Açıklandı. <gülüyor> Sıfır dersen, hiçbir dersen muaf olamamışım. Neden? İşte 5 yıl geçmiş. İşte peki dedim, hani bu Türk dilinden, inkılaptan <gülüyor> neden muaf olmadım? Çok büyük bir şeye düştüm. Yani bunu hiç beklemiyordum. Şöyle, inşaat mühendisliği alırken bunu şeyle almıştım, iki AKTS'yle almıştım, iki krediyle almıştım ki bunlar çok önemli, anlatacağım. Ee, ve bunu da ben ön lisans eğitim alırken saydırmıştım. Yani daha önce aldım diye oradan muaf olmuştum. Fakat ben aldım e, ön lisans eğitimini aldığım Ankara Üniversitesi'nde, orada AKTS'si bilmiş Dal olarak oradan muaf beni muaf etmediler. Ee, peki dedim ki yani tamam hani Bari hani ön lisanstan değil de hani Sadece lisans eğitimden alsaydınız hani Türk dilimli inkılabı Niye sadece buradan aldınız dediğinde de bölüm başkanlığınca böyle bir karar karar varmış Gazi Üniversitesi'nin. Yani buna lütfen dikkat edin. Eğer benim gibi daha önce bir lisans mezunuysanız Daha sonra ön lisans okuduysanız ve DGS'ye girip tekrar bir lisans okumak istiyorsanız Gazi Üniversitesi diyor ki Önceden ne okudun beni ilgilendirmiyor. Sen buraya ön lisansla geldin. O yüzden sadece ön lisansla aldığım derslerin geçerli değil. Mesela <gülüyor> benim hiçbir dersimi saymadılar. Sırf AKTS kredi muhabbeti yüzünden. Yani onu bile şeyden almadılar. Lisanstan almadılar. Zaten muhabbetleri de buna göre diyorlar. Sizin ders içeriklerinize bakıyorlar. Ders içeriklerinizin uyumlu olması lazım. Eğitim dilinin uyumlu olması lazım. Ve AKTS kredi muhabbeti. AKTS'nin ya eşittim de daha fazla olması lazım ki dersinizin sayısın, dersinizden sen ama ben ben hiçbirinden muaf olmadım. Benim moralimi öyle bozdu ki bu durum. Yani yaşım 27. Okumanın yaşı var mıdır, yok mudur? Tartışılır ki böyle bunun hakkında da bir video hazırlamak istiyorum. Bunu tartışmak istiyorum. Bunun hakkında düşüncelerim var. Evet okumanın yaşı yoktur ama bir de bunu okuyalardan sonra Gerçekten yaşı var mı, yok mu? Bilmiyorum. Ee, şu an o yüzden birinci sınıf öğrencisiyim. Tertemiz, sıfır. Bütün derslere tekrar alınacak, tekrar matematik, fizik alacak bir öğrenci oldum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir şey unutup atladım mı? Bakıyorum notlarıma. Hmm, Oku atlamadım sanırım. Hepsinden bahsettim. Eğer videoyu da sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.